Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Minik bugün bana ne soracaksın? Bu babamın zamansız yeme isteğini. <gülüyor> Ani acıkıyor vesaire mi demiştim bana? Evet aynen öyle. Son 6 ay içerisinde kan talih yaptırdı mı? E, yaptırdı sanırım ama bakmadım. Evet bence yaptırmadıysa kesin bir yaptırsın. Çünkü insülin, direnci veya şeker hastalığı olabilir. Ee, peki bunlar için nasıl beslenmeli? Gel ben sana bunu anlatayım. Şimdi öncelikle baba yüzünden örnek verelim. Sabah 7'de kalktı. Bak mutlaka bir saat içinde bir kahvaltısını yapsın. Çünkü kan şeker seviyesi birden düşebilir ve hipoglisemiye girebilir. Hipoglisemiye girerse böyle el ayak sinir bozukluğu, dil damak kurması ve bir sonraki öğüne çok yüklenme isteği yaşayabilir. Yani normalde baba bir yumurta yiyecekken iki yumurta yer, işte iki dilim ekmek yiyecekken üç dilim ekmek yer. O yüzden şeker hastaları için öğün saatleri çok aşırı derecede önemlidir. Kalktıktan bir saat sonra bir kahvaltısını yaptı. Bu kahvaltıda kesinlikle proteinini de aldı, yağını da aldı. Çünkü bunlar aşırı derece tokluk hissiyatı verir. Gelelim en önemli şeye karbonhidrat. Buradaki karbonhidratı da kesinlikle beyaz ekmekten almadı. Tam tağıl tam huday gibi ekmeklerden alacak. Çünkü bunlar babanın kan şeker seviyesini daha yavaş yükseltecek ve daha yavaş düşürecek. Bu da babanı uzun süre tok tutacak demektir. Sonra sabah kahvaltısını saat sekizde yaptı örnek veriyoruz tamam. Öğle yemeği bir de. E babam benim bire kadar aç mı beklesin? Nasıl duracak o adam? Bire kadar aç. Şeker asırlarına tavsiyem, aralara mutlaka bir arayön ekleyin arkadaşlar. Bu arayönü eklemenizin amacı sizi böyle yani sıkı sıkı doyurması değildir. Düşen kan şeker seviyenizi dengelemek ve bir sonraki öne daha rahat gidebilmenizdir. Atıyorum 11 gibi bir arayön yaptı. Burada meyvesini yedi, cevizini, bademini, fındığını yedi gibi. Öğle yemeğine geldi. Öğle yemeğinde de, akşam yemeğinde de fark etmez. Kesinlikle protein alacak, yağını alacak ve geldik yine karbonhidrata. Bu adam karbonhidratı nereden alacak? Karbonhidratını yulaftan alabilir, karbonhidratını kuru gilden alabilir, karbonhidratını bulgur pilavından alabilir. Yani birçok karbonhidrat miktarı var. Buradaki seviye de çok önemli tabii ki. Bunu da yaptı. Gelelim babanın en son saat kaçta beslenmesine. Şeker hastası ya bu adam. Mesela baban kaçta uyuyor minik senin? 10-11. 10-11. Mesela babana benim nazene tavsiyem. Şimdi bir de şöyle bir şey kavram var ya, 6'dan sonra yemek yemeyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu adam 6'da ise uyuyana kadar kan şeker seviyesi düşer ve perişan olur. Babana tavsiyem saat 9 gibi, 9.30 gibi yani yatmadan 1 saat, 1.5 saat öncesinde kesinlikle bir arayın yapsın. Bak mideyi de e, tamamen doldurmasın. Bu da reflü gazete sebebiyet verir. Sadece kan şeker seviyesini dengelesin ve sabaha kadar mışıl mışıl uyusun. Kısacası şuna geliyorum. Kan şeker seviyesinin segrasyonda bir bozukluk olursa gün içerisinde toparlayamayabilir. O yüzden genel olarak dengeli bir şekilde götürmemiz lazım. Bir ipucu vereyim mi sana minik? Lütfen. Kan şeker seviyenizin hızlı yükselmesini istemiyorsanız besinleri çok sıcak tüketmeyin mesela. Örnek veriyorum patates. Patates zaten kan şeker seviyesini yükseltiyor. Bir de sıcak bir patates yersen kan şeker seviyesini daha da yükseltirsin. O yüzden tükettiğiniz besinleri de böyle ılık orta gibi tüketirseniz çok daha faydalı olacaktır. Sadece basit bir ipucu vermek istedim. Çok teşekkür ederim ya çok sağ Rica da. ederim. Babaya geçmiş olsun. Direktlerim ile lütfen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.